Gelinin mutfakta haftanın üçüncü günü olan 20 Haziran çarşamba günü fragmanı yayınlandı. Fragman özetine geçmeden önce 19 Haziran salı kim birinci oldu hatırlayalım. 16 puan ile özlem birinci oldu. Başak ise en düşük puanı alarak sonuncu oldu. Yeni bölümün fragmanı yayınlandı işte detaylar. Hatice mercimek kadar bir şeysin gelip konuşuyorsun burada diye hakaret ediyor. Kaynana Nurten Hanım, yeni kaynanaya destek olurken, gelinlerin çocuklarını